Öncelikle bütün Müslüman aleminin bayramını canı gönülden kutlarım. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öptüm. Bütün Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar diliyorum ben de. Şükürler olsun bir bayrama daha nail olduk. Eş, dostla beraber güzel bir kahvaltı yaptık. Tabii herkes bayramlaşmaya dağıldı. Allah inşallah tekrarlarını nasip eder. Bütün ülkemizdeki insanların da buradan bayramlarını kutluyoruz. Bütün eş olsun, bayramı mübarek olsun. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah inşallah tekrarını sağlıklı, huzurlu, mutlu şekilde hepimize nasip eyler. Tabii ki gurbette olmanın ister istemez her zaman bir gurukluğu oluyor. Ama doğal olarak Yine de eş dost sayesinde her şey güzel oluyor. Biz de eşimiz dostumuz sayesinde gerçekten burada az da olsa çok da olsa o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Ve kapattığımızda da inanıyoruz. Onun için her şey insanlarla güzel. Birbirimize karşı daha sevecen ki şu anda gerçekten toplum olarak çok ihtiyacımız var. Birbirimize karşı daha sevgili, daha saygılı ve daha sıcak ziyaretlerimizi artırmamız Birbirimize geliş gelişlerimizin daha farklı olması lazım. Buna çoluğumuz çocuğumuza dair hepimizin ihtiyacı var. tabii ki ister istemez bazı sebepler bazı şeyler olabiliyor. insanlar arasında, eş dost arasında, akraba arasında, aile arasında. Ama bunları da tabi ki bu güzel günlerde bertaraf etmek lazım. Bu vesileyle herkesin bayramını tekrar kutluyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Öncelikle teşekkür ederim e, A-Türk e, yayıncılığına. Güzel bir Ramazan geçirdik. Çok şükür e, bayrama kavuştuk. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını cani görevinden kutluyorum. E, şimdi bizim biz genel oldu tabii 35 sene. Önceki bayramlarla şimdiki bayram arasında çok fark var. E, Türkler çoğaldı. Sağ olsun e, Türkiye özlemini de çok gider, çok özlemiyoruz desek yeri var. Çünkü burada sağ olsun Türkler çok, aynen Türkiye'de iyi ki bayramı burada birebir yaşıyoruz. Allah razı olsun çevreden, dost ve arkadaşlardan. E, tabii ki Türkiye'nin özlemi de oluyor ama işte onu burada önceki gelişimize göre, şimdiki gelişimiz arasında çok fark var. Çoğaldık, İnşallah bundan daha güçlü olacağız. Camiler dolu, e, haliyle hattından fazla. Ramazan'da camilerimizde iftar programları devam ediyor. O çok güzel bir şey, hani e, istirak çok. E, bayramlarımız da dolu dolu geçiyor yani. Ta yani, iyi olacağına inanıyorum. Tabii bu arada çocukları e, geçmeyelim. Çocuklar da haliyle çok mutlular bayramlarda. Türkiye'deki öf adetleri bu memlekette de devam ettirebiliyoruz. Çok şükür. Onun için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben Mustafa Dönmez. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor. Amerika'dan sevgiler, saygılar sunuyorum. Bütün Türkiye'ye selamlar, saygılar. Tüm herkesin ve bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Her şey Güzel günleriniz de olsun inşallah. Rabbim sağlık sıhhat içerisinde daha nice bayramlara kavuşmayı nasip eylesin cümlemize.